Alo. Alo. Nades namla. Bir İyi tamam oldu. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Sokak hayvanları adına bir röportaj yapmak istiyoruz, katılabilir misiniz? Tabii. Çok teşekkürler. Abla. Merhabalar. Ya dinleyelim ya. Sokuk hayvanları adına bir röportaj yapıyoruz da katılır mısınız lütfen? Mama dağıtmak için onlara. Tabii <gülüyor> Tabii ki de. Öncelikle sorayım, hayvanları seviyor musunuz? Fazla sili. Köpeğimiz var zaten. Siz? Evet, seviyoruz. Çok güzel. <gülüyor> Mama veriyoruz, su veriyoruz. Değil mi onlar için? Harika. Şimdi size 4 soru sormak istiyorum. 4 sorudan 4'ünü de bilirseniz size doksuzluk maması hediye edeceğiz. Hediye. <gülüyor> Dağıtmanız için. Evet. Sorabilirim o zaman değil mi? Allah'ım sakin ol. Dört mi? Bilmiyorum. A olabilir mi? A şıkkı. Doğru. Dört ekim doğru cevap. Tebrikler. İkinci sorum. 12-15 yıl. Doğru cevap. Evet. 12-18 yıl. Beşikli. Doğru cevap. İyi. Köpeğiniz olduğu için tabii e, biliyorsunuz. Benim sorumda bilgim yok. <gülüyor> o zaman bir soru daha geliyor. 26 olabilir mi? Yok. Doğru. Evet. 26 dişi vardır kedilerin doğduklarında. <gülüyor> İyi, o, <da> <gülüyor> o zaman son sorumu soruyorum. 26'dur. <gülüyor> 26'dur. Şu an Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Bizden dostluk maması kazandınız. Ee, evet. Sokak canlarına bu kazandığınız mamayı dağıtabilirsiniz bu soğuk kış günlerinde. O zaman mamamızı almak için hemen şöyle. Mickey Mouse mamamızı verebilirsin.